Jale şöyle bir sayıdısına bakıyor. 0, 3, 8, 15, 24, 35. Nokta nokta nokta, böyle devam ettiğini gösteriyor sanıyorum. Bu sayıların tam karenin bir eksiği olduğunu fark etti. 0, 1'in bir eksiğidir. Ve 1 tam karedir. 3, 4'ün bir eksiğidir. 8, 9'un bir eksiğidir, 15, 16'nın bir eksiğidir ve bunların hepsi tam karenin bir eksiği. Ve n'inci sayının n kare eksi 1 olduğu kestiriminde bulundu. Kestirim, evet kestirim yani varsayıyor. Bu arada kestirim yapmak demek, doğru görünen bir önermeyi ifade etmek demektir. Tam olarak doğruluğu kanıtlanmamış demek. Şimdi, n'inci sayının n kare eksi 1 olduğu kestiriminde bulundu. Doğru bir önerme yerine kestirim dememizin nedeni bu örüntünün devam edip etmediğini bilmememiz. Şimdiye kadar verilen örüntüyle hareket ediyor ve genelliyor. Devam ettiğini varsayıyor ama devam edip etmediğini bilmiyoruz. Bir sonraki sayıyı 48 olarak tahmin ediyoruz ama belki 48 değil. Belki başka tuhaf bir sayı belki 500 bilmiyoruz. Sayılar böyle olursa kestirim yanlış olur. Ama şimdiye kadar verilen sayılara bakarak bu örüntünün bu şablonun devam edeceğini varsayabilirsiniz. Eninci terimin n kare eksi 1 olduğunu söylemişti değil mi Jale? Şimdilik son derece mantıklı. Peki Jale tüme varım mı kullandı? Evet tüme varım kullandı. Tüme varım böyle bir yöntem. Bir örüntü, bir şablon bulursunuz. Bu durumda dizdeki terimler, üçüncü terim eşittir 3'ün karesi eksi 1, dördüncü terim eşittir 4'ün karesi eksi 1, beşinci terim, 5 terim 5'in karesi eksi 1 ve bu örüntüyü buldu ve şöyle hale genelledi. En inci terimde n kare n'nin karesi eksi 1 olacak dedi. Tüme varım demek budur. Tüme varım bu şekilde oluyor n'inci terimin n kare eksi 1 olduğundan %100 emin değilsiniz. Ama verilen terimlere göre bu sonuca varmamız gayet mantıklı.